Evet, burada bir sorumuz var. Bakalım ne diyor? Dokuzun çarpanları nelerdir? Cevabı bulmanıza yardım etmesi için, bu içinde dokuz nokta bulunan kutunun şeklini değiştirebilirsiniz. Hmm, tam olarak ne diyor yani? Durun, ben bunu açıklayabilirim. Elimizde bu dokuz nokta ve kutu var. Noktalar tek sıra halinde ve eğer kutunun sağ tarafındaki küçük şeyi tutarsan, ve sola doğru hareket ettirirsen, bak, işte böyle. Hâlâ 9 noktamız var ama dizilişleri değişti. Heee, anladım. Her sırada aynı sayıyı elde etmeye çalışacaksın. Anladım, deneyelim. Yoyo, yo, böyle değil, hayır. He! oldu işte. Her satırda 3 tane var. O zaman, 3 satırı 3 sütunla çarparak tam olarak 9'a ulaşabiliriz. Yani 3 bir çarpandır. 3'ü şuradaki kutuya yazalım. 3'ü 2 kez yazmamıza gerek var mı? Çünkü bizim 2 tane 3'ümüz var. Veya sadece 1 kere mi 3 yazalım? 3, 1 çarpan. 2 kez yazmamıza gerek yok. 1 kere yazmak yeterli. Tamam, yani burada 3 çarpı 3 var. Ama tabii ki ilk hali 9 çarpı 1'imiz de vardı. Onları da yazmalıyız değil mi? Doğru, onlar da çarpan. Onları da yazalım. Bunları özel bir sırayla yazmamıza gerek var mı? Hayır hayır, hepsini yazmak yeterli. Bence hepsi bu kadar ama yine de diğer seçeneklerimize bir bakalım. Bak, iki ve sekiz olmuyor. Doğru, evet, dokuzu ikiye bölemezsin. Devam edince de, bir ve 9'a geri dönüyoruz. Zaten yazmıştık onları. Hadi cevaplarımızı kontrol edelim. Hepsini doğru yapmışız. Hadi bir tane daha yapalım. Cevabı bulmamıza yardım etmesi için, bu içinde 16 nokta bulunan kutunun şeklini değiştirebilirsiniz. İlk olarak, 1 ve 16 çarpanları var. 1 ve 16. Elbette. Bunlar her zaman çarpan. O zaman bunları yazalım. 1 ve 16. Şimdi, bu kutuyla oynayalım. Böyle? Yok yok, böyle olmaz. Bu da olmaz. Anlamaya çalışıyorum. Olmadı. Sanki 2'ye ayrılacakmış gibi duruyor. Aha evet oldu! 2 bir çarpan. <gülüyor> Buldum! Kesinlikle. 8'li 2 sıra. Yani 2 ve 8'e çarpan diyebiliriz. 16 hem 2'ye hem de 8'e bölünebiliyor. 2'ye bölersen 8 kez veya 8'e bölersen 2 kez. Evet anladım. 16 nokta, onları 8'li 2 gruba böldük ve 2'li 8'li gruba da aynı şey. Devam edelim. Hmm. Aha, şuna bak! Yine oldu! 4 kere 4. 4 tane 4'lü grup. Sadece bir kez 4 yazacağım. 4 bir çarpan. Devam edelim. Zaten 8 ve 2'yi yazdık. Şimdi 8'li 2 grup yerine 2'li 8 grup var ama onlar hala aynı çarpanlar ve 16 ve 1'e geri döndük. Bence bitti. Evet, evet, bence de. Hadi cevapları kontrol edelim. Ha, çok güzel. Doğru. Teşekkür ederim, çok eğlenceliydi. Ne demek efendim, ben teşekkür ederim. Çok güzel çözdünüz. Yok efendim, rica ederim. <gülüyor> Siz de şahaneydiniz.